Farkında olmasak bile, organizasyonların ve bürokratikleşmenin hayatımızdaki etkileri artarak çoğalmaktadır. Sosyal bilimciler, organizasyonlardan bahsederken, belli amaçlara hizmet etmesi amacıyla kurulmuş kurumlardan söz ederler. Bu kurumların ortak bir amacı vardır. Genellikle en yüksek verimliliğe erişmek veya erişmeye çalışmak üzere kurulmuşlardır. Posta servisi, mektuplarımızı ulaştırır. McDonald's bize fast food verir. Aynı hice nereye seyahat edersek, orada bulabilmemizi sağlar. İnternet sağlayıcıları da bize internet bağlantısı sağlar. Başlıca üç çeşit organizasyon türü vardır. Utiliteryan ya da topluma hizmet veren organizasyonlar, normatif ya da gönüllü organizasyonlar ve mecburi hizmet organizasyonları. Utiliteryan organizasyonların üyelerine çalışmaları karşılığında ücret ödenir. Özel firmalarda çalışırlar ve devlet memurları bunlara dahildir. Üniversiteler de buna dahildir. Derslere gidiyorsunuz diye size para vermiyor olabilirler ama harcadığınız vakit karşılığında bir diploma alırsınız. Normatif organizasyonların üyeleri, ortak amaçlar etrafında bir araya gelirler. Bunlara dini grupla, alkollü araç kullanmaya karşı gelen insanlar gibi gruplar da dahildir. Ortak amaçlar bu organizasyonların odağında olduğundan, Genellikle olumlu bir amaç uğruna birliktelik olarak nitelendirilirler. Mecburi hizmet organizasyonlarında ise üyelerin üye olmak veya olmamak gibi bir seçenekleri yok gibidir. Buna hapishanedeki kişileri dahil edebiliriz. Gitmek istedikleri için orayı terk edemezler. Bu organizasyonlara ordu da dahildir. Gönüllü olarak katılabileceğiniz gibi askere çağrılmış da olabilirsiniz. Ama ayrılabilmeniz için görevden çıkarılmanız gerekir. Mecburi Hizmet Organizasyonları, genellikle çok iyi yapılandırılmıştır ve çok sıkı kuralları vardır. Organizasyonların en temel hedeflerinden biri, yüksek verimliliğe ulaşmaktır. Bunu bürokrasi yoluyla yaparlar. Sosyologlar bürokrasiyi, organizasyonlara yol gösteren kuralları, yapıları ve kıdemleri anlatan bir terim olarak kullanırlar. Bu bizim günlük hayatta bürokrasiden anladığımız şeyden biraz daha farklı. Bürokrasi bize sıklıkla olumsuz bir şey çağrıştırır. Örneğin, bürokrasi kelimesini düşündüğümde aklıma uzun kuyruklar, evrak yığınları ve formaliteler gelir. Sosyal bilimciler bürokrasiden bahsettiğinde ise organizasyonları ayakta tutan yapılardan söz ederler. Ayrıca bir organizasyonun giderek artan prensiplerle ve kurallarla yönetilmesini bürokratikleşme terimiyle anlatırız. Buna en güzel örnek, müşteri hizmetlerinin nasıl değiştiği. Müşteri hizmetlerini aradığımda bir kişiye aktarıldığım günleri hatırlıyorum ama şimdi ihtiyacım olan kişiye ulaşmak için 12 farklı opsiyonun olduğu telefon menüleriyle karşılaşıyorum. Bazen yardım edecek doğru kişiye ulaşmak için kişiden kişiye aktarılıyorum. Bu aynı zamanda oligarşinin demir kanunu ile de alakalı diyebiliriz. Bu kavram en demokratik organizasyonların bile zamanla daha bürokratik olma eğilimlerini tanımlar. Sonunda seçilmiş birkaç kişi tarafından yönetilirler. Peki bu neden olabilir? Çatışma kuramcıları, bir kişinin bir organizasyondaki liderlik rolünü bir kere elde ettikten sonra bırakmaya pek niyetli olmadığına dikkat çekiyorlar. Güce yapışıp kalmalarını kazanılmış bir hak olarak görebilirler. Ayrıca güce ulaşan kimselerin, belirli bilgi ve becerileri sayesinde gerçekten değerli liderler olmaları da olası olabilir. Organizasyonları etkileyen önemli süreçlerden biri, McDonald'slaşmadır. Bu, hazır yemek organizasyonlarının, Amerikan toplumunda izledikleri politikalarla nasıl diğer organizasyonlardan daha baskın hale geldiklerini tanımlar. Özellikle verimlilik prensipleri, hesaplanabilirlik, öngörülebilirlik ve kontrolden bahsediyoruz. Bu prensipler gerçekten her şeye baskın çıktı. Sağlıktan eğitime, hatta spor etkinlikleri ve eğlenceye kadar. Örneğin sinemaları düşünelim. Sinemalar giderek birbirine benzediler. Özellikle oturma, numaralandırma ve yeme içme bölümlerinin düzenlemelerinde. Daha önce sinemaya gidip bilet alırdınız. Ama şimdi bunu telefonla veya internet üzerinden bütün sinemaları için benzer şekilde tasarlanmış biletleme sistemleri üzerinden yapabiliyorsunuz. Yeme içme bölümleri de birbirlerinin farksız görünmesinin ötesinde aynı markaların ürünlerini satıyorlar. Genellikle aynı popüler filmleri gösteriyorlar ve izleyeceğiniz filmden önce aynı fragmanları yayınlıyorlar. Bunların herhangi birisinin kötü bir şey olduğunu ima etmeme gerek yok. Çünkü asıl konu bu değil. Her şeyde olduğu gibi bunun da iyi ve kötü yanları var. McDonald'slaşma etkisini nasıl gördüğünüzden bağımsız olarak önemli olan bunun var olduğunu bilmeniz ve toplumda bunu tanıyabiliyor olmanız.